Evet, hoş geldiniz. Evet, katman katman hoş geldiniz de söyledikten sonra başlıyorum ben yavaştan. Bu arada o dilime takılan o müziği şimdi açıyorum size. İnşallah telif yemeyiz. Zaten bu kısmı hoşuma gidiyor. Evet, bu da böyle bir müzikti. Bir Netflix dizisi müziği ama büyük ihtimalle telifsiz. Çünkü altında yani işte sanatçının nereden nasıl aldığı falan o tip şeyler yazmıyordu altında. Ona, ona itibar ederek açtım. Çok da telif yersek de... Zaten sanırım Content ID'yi yiyebiliyoruz buradan. Content ID hak talebi. Ama e madem hak talebini açtık o zaman konuşalım bu konuyu. Değil mi? <gülüyor> müzik güzel mi konusuna gelince... ...o finalde, final yaparken hani ekstrem şeyler yaparsak bu müzik kullanılır. Onunla dolayı ona istinaden açtım ben de. Kim müzik hoşuma da gidiyordu. Açtım öyle. He he he biz burdan nasıl çıkacağız işte. Biz bunları falan düşünmedik ki hiç. Şimdi content ID yemek çok sıkıntı değil. Ha, kanalın kapanması da çok şey değil. Benim için önemli değil ama. Hobi amaçlı yaptığım için. Ama yani ciddi ciddi eğer telif hakkı yararsam o sıkıntı ama. İstemem yani hiç. O hak talepleriyle uğraşmak açıkçası. Şimdi madem şuradan <gülüyor> Aaaa deret dereee Eğer oradaki tavanın takılmasaydı güzel olurdu Bak yine gelmeye başladı o bildirimler Benim şu klasik cihazı işlemi iste falan geliyor ya bana O da tabletli şeyde aynı anda kullanmak istememden dolayı oluyor zaten Normalde işte açılacak çok şey var, böyle ne bileyim ETS'i oynarken falan. Çok güzel gidecek müzikler var ama... Müslüm Gürses'in müzikleri telifli mesela. İnternette telifsiz yarattığım her şey telifsiz çıkmıyor. Birkaç kere yaşadım ben öyle şeyler o telif olaylarından dolayı bak şu şöyle daha güzel buradan ilk çıkarken ama bir anda çat diye burayı birleştiriyor ya işte ondan dolayı güzel olmuyor işte bir şeylerin finalini yaparken falan müzik güzel gider ama onun dışında çok güzel gitmez bence Ha, belli bir örüntü mü oluştursak acaba? Hiç anlamayacağım konularda işte. Bir şeyler deniyoruz şu an. Yok, denenmez. Hiç boş ver. yap geç. Ama bari şurası şöyle kalsın, çok şişettirmeyelim biz burayı. Zorlamayalım, böyle insin bu buradan. Ha bu arada biz burada istediğimiz takdirde hala devam edebiliyoruz. Ne bileyim işte şurayı eğer üçlü yaparsak şuradan öbür tarafa da yol çekebiliriz. Ama ben o kadar fazla yola bağımlı kalmak da istemediğim için fabrikaya genel bakış alanı ya. Çok şey yapmayacağım. Zorlayıp yol falan çekmeye çalışmayacağım. Ya buradan garanti geçerken radyasyon yeriz de işte. Yemiyormuşuz. Her şey görüntü değilmiş yani. <gülüyor> ee, bunlar da vardı değil mi? <gülüyor> ben sizi nasıl geçireceğim? Mutlu muyuz? Mutlu muyuz şu an? Geçmez ki bu buradan. Hiçbir şekilde geçmez. Altından üstünden geçirmeden. Bakalım. Yapmam gerekiyor bir haller maller. Hayır ya. Çok baga sokmadan götürmem gerekiyordu da. of Başımıza bela aldık. Neyse. Bu bantlar mecbur böyle gidecek bu arada. Bunların çözümü yok çok. Elektrikler işliyor. Hayat tıkırında mı gidiyordu acaba? Burada oldu mu lan bura? Dolmamış daha var. Ömrünü tamamlamayacak. Özellikle o bir anda hızlanıyor ya. Oraları falan güzel. Aşağıya linkini bıraksak mı? şeyden çok çekinmeye başladım ya artık. Bu sanatçı kanallarından falan. Bir iki kere oradan sağlam telif yediğim için artık yavaştan bir korku sarıyor. Bak mesela şuradan şöyle üste çıkmak çok mantıksız geliyor. Tercih meselesi sağ nasıl alışır öyle gidiyor işte. Tam ya Allahlayabiliriz bunu. Hip mine. <gülüyor> ah allamadık. <gülüyor> Fix station aman y yallah Allah ya Allah. İşte nakliyata şunlar geldi. tüp Tüpaptı bu arada çıkacak. Garanti çıkacak artık. Bu sezondan sonra ve bundan sonraki sezonlarda böyle gidecek artık mecbur. Aboa ikisinden de bir bir kullanıyor lan. Çok, çok kullanıyor bu arada. Bak ama yani şuradan hemen iki dakika atlayıp fotoğrafa gitmek mesela bir mucize bence benim için. Ha burası saçmaladı da biraz yani. ne yapayım olmuyor başka. İyi üretmiş ha. Da bunlar hiçbir şeydi işte bizim için. Üretiyoruz bir şeyler. Şimdi kart üretimi geldi miydi? İyi lan düşmüyoruz aşağıya. Değil mi? Aynen. İki ayak boşta olsa bile şunun hitbox'ında olduğumuz için bir şey olmuyor. Oo, burayı daha ne kadar düzgün yapabiliriz ki? Burayı düzgünleştirmem lazım benim. Çok oluyor devamı da. Şimdi o kadar da çap bir yerden çıkmışız ki yani. Ne buranın arkasına bir şey yapabiliriz. Yok yaparız lan arkaya bir şeyler. Şu an ben buraya rampanın ikinci seviyesini atsam. Yok dikleşmiyor ya çok dikleşmiyor. O önceki saçma görüntüde iyidir bence ama. Şimdi şurayı şöyle yaptık değil mi biz? Aman aman. Çok çok uzun iş be bunlar. Oturup uğraşılması gereken şeyler bunlar. Ne oluyor lan? Al, alsana zupun şeyi işte. Sorunu. Şuradan çıkalım, şuradan uçalım tekrardan, hop duralım. <gülüyor> Artık istediğim gibi yol. Ha böyle oldu biraz ama yani ne yapayım olmuyor başka işte. O bu nasıl? Bu nasıl yol? Bu nasıl kapı lan? İçinden geçebildiğimiz kapı yapmışlar. Ters ters açılması lazım. Gelelim. Mays ya bu arada bu kapı. can düşünsene şuradan şöyle gir. Ne? Hızımıza yetişemiyor mu kapı? Ben öyle bir şey sezdim. Ah, oluyor be. Oluyor bir şeyler. Bizim duvar deliği şeye yarıyor. Adam gibi yerleştirmemize yarıyor. Başka bir şey yaramıyor. Bak. Bak hızlanıyor birazcık. Tam burada bu kapı olabilir mesela. Şimdi şey oluyor. <gülüyor> Buralara doğru geliniyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Bunda bir hemfikir varım. Ama yani. Ne bileyim. Şu öbür tarafa bir tane tüp çekilebilir gibi. Şu an bilerek birazcık onu yavaşlatarak söyledim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın kötülük. Bu arada onlar şu gazın o taraftan geçerken falan da çok yarayacak işimize. Çünkü bunlar sanırım yükseltme yapılırsa gaz geçirmiyordu. Onu ben neremden attım Allah için öyle bir şey mi varmış? Ha bu arada bunlar gitti elektrik gittiği zaman felç oluyor buradaki trafik ama. ...nereye koyarız ki? Tamam artık başlayabiliriz. Şimdi... ...avv bunda da inşa etmiş stillerimiz varmış. Da bunu bizim oldukça düzgün... ...götürmemiz gerekiyor. Yoksa sıçıyor bu biraz. Yani biz buradan şeye doğru da gidiyoruz ya. Buradan biz iki tarafa doğru da açılıyoruz ya ondan dolayı öyle bir şey yapmak buraya mantıklı. Ama bir de tabii şu tüpleri falan nasıl ayıracağımızı daha ayarlamadılar. Yani tüp sadece bir yere doğru gidiyor. Bir yerden sonrası için gene bağlamak lazım bir şeylere. Olursa yapacağım bunu, bunu da olursa yapacağız. Bu kadar olacak. Şimdi şöyle yapmam gerekiyor mecburen. Bu arada iyi birikiyorlar ha şaka, şaka maka iyi birikiyorlar. Artık burası böyle oluyor ne yapayım? Ha? Elektrik? Sebep? Neden? Ne oluyor oğlum? Dur. Bu, kafan güzel mi senin lan? <Gülüyor> Allah'ım sana geliyorum ya. Cık. Ne kömür mü yetmedi? Ne oldu? Niye öyle bir an bir elektrik patladı? Sebep abi. vay E bu zaten 102,5 üretiyor. Neden 102,5 üretiyor? Elektrik se sebep halletmemiz lazım bizim bu olayı. Şimdi sayın makina senin için ne lazım? Üstünde her şey var aslında. iki tane madenci lazım <gülüyor> şeyi mecburen yapmam lazım ya. o tarafı mk3 yapmak lazım bant banttan gelen tarafı mk3 yapmak lazım ayvayı yer yoksa oralar şimdi tüm mal varlığımı alaraktan gideceğim o tarafa doğru Niye gitti elektrik peki açıklaması olan? Yani pik yapmış olamaz. Pik yapsaydı şey olurdu, başka şeyler olurdu. Pik yaptığı zaman garip. Garip demekten başka bir şey diyemeyeceğim şu anda. Şey olmuyor ama yani pik yapsa bile bu kadar hızlı hemen Oldu bittiye getirmiyor olayı bence Getirmiyordu ya da önceden yani Garip Garip ve değişik bir memleket Ondan dolayı sorgulama İzle geç Daha şuradaki iki tane kömür kaynağına dokunmadık bile Ama onlar da saf değil Bak yine gitti elektrik. Bir şeyler pik yapıyor ya. Bir jeneratör daha mı eklesek? Ucuzlar tamam da yani. Ucuz olmaları bir şey değiştirmiyor. Makinalar su istiyor falan dersen bu arada deliririm ben. Su, su sıkıntısını şu anda hiç çekemeyiz ya. Çekemeyiz, çekemeyeceğimiz bir durum şu anda. Anca bu arada bu kadar oluyor. Bunları mecbur öne koyacağız? Ama MK3 yapmak lazım işte sizi be. Çok sıkıntılısınız işte ya. Bunları mecbur MK. Hmm? Niye ben bunlardan çıkan şeyleri niye almayayım ki? Ben almayayım. Hadi lan ne atabiliriz? Kateryum atabiliriz. Başka hiçbir şey atamayacağım. Şimdi iyi de bu da dolacak. Nasıl yapacağız şu anda? Bir şey bulmam lazım buna bir çare hemen. Şu kabukları atalım. Sonra sen bana neyi at? İki slot yeter be. Abartmayak. Hani önceden de zaten buraya kömür geldiği için rahatım şu an. O hani ilk yaparken MK2 yapmıştık burayı. Şu anda da MK3 yaptığımız ilk yerlerden bir adet olma gururunu yaşıyor kendisi. tabi hiç bir yere ilerleyemiyoruz bu bantlarda da öyle bir sıkıntımız var hani bantların üstünden koşa koşa paşa paşa atlayıp geçiyorduk ya artık onlar yok artık öbür taraftaki kömür üretimi yetmese bile buradaki aa lan doğru diyorum ki bu nasıl içinden geçebiliyor Çok trajik bir olay yani. Bizim elektriğin bitmesi falan. Al abicim, mk2'yi üretmiş durumdayız. Gel, gel ben senin de iş işine bir bakayım. Heh, ha şimdi, eee şimdi. Lan, Allahu Ekber lan korkutma beni. Korkuyorum işte ben bu yaratıklardan. Arkamdan zıplayıp duruyorlar. Ya bak sen, sen de git. Hah. Bak bu saf. <gülüyor> Artık 240 çıkartıyoruz. <gülüyor> 240'a <ve> 270. Yani. <gülüyor> Hım. Şimdi ama sıkıntımız şurada başlıyor bizim şeyimiz yok artık ikonik olarak zaten bizim yaşadığımız iki tane sorun var elektrik ki bu yani bütün oyuncuların ikonik olarak yaşadığı sorun. Konik bu arada sanırım herkesin bildiği anlamına geliyor falan. Öyle bir şeylerdi. Ama elektrik niye gitti işte ben onu anlamadım. Ne bileyim ya elektriğin gitmesi nadir ve saçma aslında. Bu arada artık Hı -hı. Boştayken çalışmaz ki. Evet, sorunumuz sanki belli oldu yavaştan. <gülüyor> Bizdeki yaşanan sorun şu. Biz bunları upgradelediğimiz için bize belli bir şey şey veriyor. Normalde işte 75 <gülüyor> şu anda orası 300 üretiyordu. Biz onu upgradeleyerek çevirdik işte biraz bir şeylere adam ettik biraz. Ama maalesef ki şu anda tekrardan patlamış durumda o, o elektrik. Hmm. Hmm, mecburen şimdi şey yapmam gerekiyor benim. Iıı, kaç üretiyordunuz siz? Bakmam lazım işte her şeye bakmam lazım. 120 120 240 240'a bir 120 daha ekle 37 380 Bu dakikada maksimum 300 taşıyor. Yani şu iki tane iki tane şey düşüyor. Bir tane boru hattı düşüyor. Dolayısıyla Niye benim boğazım böyle oluyor videolarda Evet şimdi iyiyiz gibi Artık şuraya kadar baya bir şeyini çekeceğim Yeter artık. Şey oluyor ya. Her her telefona bir bir şey gelip ekran açıldığında şey oluyor. Öne, önemli bir şey geldi sanıp bakıyorum. Hepsinde de cihaz cihaz bildirimini onayla falan diyor. Şimdi sen bana sorma ne de ben sana söyleyeyim diye tabir edebileceğim Kömür jeneratörlerimi ekliyorum Kömür jeneratörlerine ocağı ekliyorum İçerine içerisine boldan boldan kömür ekliyorum Kömür olmazsa olmazlardan Şöyle şöyle elimde H2O var H2O, H2O'dan 3 yemek kaşığı ekliyorum ve bunları iyice çırpıyorum tüm malzemeler iç içe girecek böyle bir homojen bir kıvama gelecek daha sonra daha iki gün sonra açıp tadımını yapacağız evet buhar banyolarını yaptırdık aradan tam tamına iki gün geçti şimdi onu güneşin alnından alıyorum şuna bakar mısınız ya kıvamı mis gibi olmuş biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Ee, yeter mi yani bu kadar? <gülüyor> of of yapımları kolaydı işte. <gülüyor> Söze kolay. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 tane mi neyi yaptık sanırım. Bakalım şimdi eğer elektrik yetmezse zaten anlaşılır. Çok zorlamayak. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140. Yani burada biz çıkartılan kaynağın 140 kadarını kullanacağız dakikada. Matematiğe bak be. 10 10'u toplayın. 29 ile 11'i toplayın. 40 yapar. Şimdi yine çok şansımızı zorlamadan çekebileceğimiz en hızlı stiliyle şuraya istiflenebilir boru hattı mı koyacağız. Öyle bir şey yapacağız sanırım benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi ki olmuyormuş orada aralarında şöyle istiflenebilir bant falan yazıyordu yani. Ya bir ümitlenmiştim yani acaba şimdi full üstlere falan bir yerlere bunlar stekleniyordur ama bir an sileceğim yani yine de sileceğim şimdi sizleri de dolayısıyla sileceğim Birazcık enerji, enerji update'i yapacağız buraya. Şimdi şunları da sileceğiz. Şimdi hani sıfırdan yapacağız ya her şeyi. Ondan dolayı böyle yapmamız lazım. Biz buraları fakirken yapmıştık. Dolayısıyla güzel olmadı. Beğenmedim yani, çok güzel değildi. Bağladık, vallaha da bağladım, Tilla'yı da bağladım. Evlerine atom bombaları attım. Şimdi bunu böyle yapmamızın güzel yanları da var tabi, birazcık daha düzenli oluyor. Her şeyden önce. <gülüyor> ha tabii boru için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Borular hep öyle. Birazcık bencil davranıyorlar. Kendilerini düşünüyorlar. Şimdi şunu da şuraya kadar çekeceğim. Jackie Jane. Sonra üstüne bunu ekliyorum. Şimdi yapabileceğim en düzgün fabrikayı yapmaya çalıştığım için ben ki yani bu niye böyle oldu şu an? Onun da onun da bir fikrim yok. Yani neden böyle olduğuna Nasıl sarı işaretle çektiğine? Aynen buraya da öyle sarıyla geliyor. Genetikmiş yani. Anlayacaksın. onu da çekelim. And böyle bunu da yapalım. Uh, bitirdik be. boku Ceyhan buru attığına. Hmm, umarım siyasete girmemiştir. Şimdi ne yapayım? Bağlanmıyorlar başka türlü. Mecbur böyle yapacağız yani. Şimdi, <gülüyor> abooor riskli olacak bu ya bu çok riskli olacak ya aman aman ben niye başıma böyle bir bela aldım tam birbirlerini ortalı yaktı şimdi orada. Ha bu arada boruları birbirine bağlamak falan çok eğlenceli. Bu kadar işte. Şimdi olabildiğince düzgün bağlamaya çalışacağım da en baştaki en düzgün oldu yine. <gülüyor> İyiyiz. Nur, yanlış bağlama. Şimdi burası her ne kadar düzenli gibi dursa da birazdan bozulacağı için sihir. Şimdi yapabileceğim kadar dediğim gibi düzgün bir yer yapmaya çalıştım. Ama yani buranın da bir gün yine bozulacağını bildiğim için özenmek de istemedim. Ama mecburen özendim. Ne yapayım? Bunları tam ortalayalım ki. Hmm, evet değil mi? Umarım karşı karşıy olmuşsundur. Vallahi bendeki ben mühendis de olabilirim bu kafayla. Şimdi şu yeşil çizgilerin çıktığı yerde durup bir bundan atacağım. Ne yapayım çünkü? Bunları da şöyle. Ha bu arada çok iç içe geçirmeden dedik gene geçirdik yani Oluyor ya her türlü oluyor yine geçiyor bizlerinin içlerinden Sen sen istemesen de geçiriyor kendi kendine içinden. Bak mesela ben bunun için şu direği kaldıramam. Hepsine sabit 5 tane kullanıyoruz. İyi ya yeter. Evet ve bitti. Bunlar bu şekilde. Peki. Benim şuraya birkaç makinecik daha atmam lazım. Bir gün ama şeyden full taşınmayı düşüneceğim. Bu kömür üretimini falan full taşıyacağım buradan bir gün. Ha bu arada yavaşsan oyunun eğlencesi gitmeye başladı. Artık full uğraş uğraş falan filan hıçını yırt modu açıldı. Bu elektrik sorunuyla birlikte. E Mecburum mega elektrik çözümü yapmamız gerekiyor. Yoksa patlayacak, gene patlayacak. Çok şey yapmayacağım. Esirgememek lazım be. Suyumu hiçbir şey esirgememen lazım. Ah bir de şu bizim Steve Skylines'taki anarşi mantığı çalışsaydı burada da. Bak. Ya sen kime geliyorsun ya? Hayır, bana gelme yok istemiyoruz. Bak var ya o suyun içinden bana buztlanıp çıkarsam var ya bir sinirlenirim. Al bitti. Şimdi sen bana birazcık yardımcı olman lazım benim sadık yarim. Karabiyök kütle yakıcıları da Var ya şu dakikada 112.5 kullanan bizim ilk kömür jeneratörü var ya. Onu öbürlerinin bağlantısından kopartıp bu tarafa verelim. Yoksa biz bunun içinden çıkamayız. Artık bizim öbür taraflarla olan bağlantısı bunun kesilmiş durumdadır. Fak Fakat evet, Welcome to su üretimi. şu yedik jeneratörden kastım buydu işte şimdi sen sen bana doğru işte kuzu kuzu gel kapandım neyse Şimdi mecburen böyle bağlayacağım. Çünkü ne yapayım? Ha vardı bu bunların ne yapayımcı olmak için söylemedim. Kesinlikle öyle algılamayın. Ben ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım falan filan. Onları seven insanlardan değil değiliz. bu la gellla bu adam ne uğraştırıyor la he Tam tamam seni ben bağladım mis öpüp tepene koymalık tam şimdi seni bulamam lazım mecburen şimdi bu, bu bayağı böyle birazdan basacak şöyle Bayağı şunlar kaldırıp kapakları falan tekrardan basacak bu bunu yani. Hızlı akıtmam lazım ki gitsin öbür tarafa basınç. Basınçsız çalışmıyor çünkü bunlar. En azından oradaki şeyleri tam yağdı aldık. Şimdi oradaki üretim bitecek birazdan tabii. Biz onun için hazırlığımızı başlasalım yavaştan. Dur, dur oğlum. Üff. İlla bundan mı istiyorsun? Yani bu şekilde ne koyamıyor muyuz? Sebep çok sıkıntı olur mu? yani şu direkleri arkaya koyup arkadan çeksek üstten olmuyorsa ha bu arada bunda şaşırtıcı bir şekilde şey kullanmıyor İşte hep, her birine iki tane bağlayıp o şekilde yaşamı sürdürmeye çalışıyor. A bizim hesaplar battı la dakikada on kullanmıyorsunuz mu siz? Sıçtık. Tam anlamıyla sıçmış olabiliriz bu arada. Sıçabiliriz şu anda. Şu bizim baştaki jeneratörlerden buzları falan alak bari. yapayım? Gel. Aha patladı elektrik patladı gene. o ben niye malımı biliyorum ya. Malımı biliyorum ben. Al. Al sen 112.5 üretmeye devam edebilirsin ama arkadaşlarından benim benim o buzları almam lazım. Lan kömürü aldık yanlışlıkla. Al kömür senin olsun kömürü biz alırız canımız isterse <gülüyor> Kaç tane var? 2 4 6 8 10 13 Bakalım şimdi şuradan 13 çarpı 15 195 peki hala 195 falan diyor yani hiçbir sıkıntımız yok bizim şu an kömürlerin gelme açısından falan ama yani tabi ilk kömürleri bu tarafa getirirken yine bizim şu jeneratörü bağlayacağız o tarafa. Doğruya bağlı Sıkıntılı Eğer ben oradaki Bağlantıyı silersen Bak varmış bağlantı Mesela Bizim fabrikaya giden bağlantı yolunu Kestim miydi çok ne kadar kullanabilirsin ki yani daha bu kataryuma falan bağlı var ya yani biz o, aha, aha makineler üretime başladı lan ne oluyoruz ne oluyorz makineler üretime hımm Eee sizin sigortanız, mı? Hı? çalıştırdık lan, helal olsun. Ama yani bunlar görsel, Hı? görsellikte çalışmıyor musunuz nasıl lan? Yukarıdan bir ilah o zaman bunlara bir şeyler indirdi. Yok oğlum, imkansız böyle çalışmanız, çok saçma. Nasıl çalışabiliyorlar? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ben bir döndüm. Her şey çalışmaya başladı bir anda. De ne yani? Şu an ben bunu da bağlarsam şaka yapıyorlar ya. Ne bu? Geçmiş bir Nisan şakası mı? 930 megawatt. Göstereyim mi size? 930 megawatt be. Buradan da bir SS alınır. Her şeye rağmen başardık. Configurations 930 megawatt üretiliyor şu anda an itibariyle. Heyecan verici bir şey değil. Ama yani ne bileyim ben ilk kez bu kadar kapsamlı üretimi gördüm. Normalde ben o kadar kapsamlı üretmezdim. İhtiyacım olduğu kadar koyardım ama şimdi hayvanlaştırınca burayı daha daha çok iyi oldu benim için. E tabii bunlar arada 300'leniyor yani. Çok arada 300'lenmeleri falan çok yüksek. Mesela bu dakikada 300'lendi bile şu an. Bak 300. Full 300 atıyor her yere. Yani eğer bizim şey gitmediği sürece Aa. Ha biz bu makinaları bağlamayı unuttuk. Ondan öyle. Bir dakika şunu boostlayıp öyle açmam gerekiyor. Pardon. Pardon, çok sorry. Süper sorry sizden. ben lan size ben nereden bağlanabilirim? E hayır aslında üretim başlaması gerekiyordu şu an şimdi bu geldi hiçbir sıkıntımız yok kömürümüzün mk3 hali de geldi ama şöyle bir sıkıntımız var artık çok laglanacak artık oyun yani inanılmaz laglanacak insansız gibi insanlık dışı laglanacak artık oyun sürekli kömür falan geleceği için bak şu an ne bileyim 98'lerde geziyor hala ama bu oyunun iğrenç optimizasyonu da iyi yani iyi bile kalıyor Bak buradaki makinalar falan üretmeye başladı. Allahım deli olacağım ya. Her şey var. Çünkü ben hepsine kömür attmıştım işte. doğru. Diyorum ki nasıl çalışıyorlar? Bak gelip gidiyorlar arada. On onlar kabulümüzdür. İkramımızdır da onlar yani. Ha bazıları da kullanılmıyor diye kapatıyor kendini birazcık. Yok öyle bir sistemde yoktu ki oyunda. O nereden geldi? Ay yok bunların önce fullenmesi lazım hepsinin. Fullendikten sonra zaten bu bantlar duruyor. Aydınlanma. Çok aydınlandık ya. Şurdan da alayım da. Kullanmam ben bunları büyük ihtimalle. Ha bu arada bayağı biz şey bitirdik ha. Bir dakika şunu elinden kaldırır mısın? Sağ ol. Neydi bu? 940 MW mıydı bu üretim? Son kez ona da bakacağım. 940 yazacağım ben başla Çünkü değişkenlik gösteriyor. Pit olarak gördüğüm şey 940 olduğu için direkt 940 yazacağım ben de. Neyse bay bay o zaman. Bu çok dev bir bölüm oldu bu arada. Bunun üstüne video gelme olasılığı falan düşüktür biraz. Evet, şu an tam kapasite üretime geçeceğiz inşallah. <gülüyor> Ama yani çok inanılmaz şeyleri kullanabilmemiz. bu makineleri tam kapasite kullanabilmek. Ben şimdi önümüzdeki 4.5 dakikada şeyi bekleyeceğim. Ne kadar doldurabilirim olayını. Dolmaz da hepsi işte. En yani çok ne kadar üretebiliriz mantı? Ha bir de bunları arkaya koymam falan çok güzel oldu. 500 IQ oldu. Şimdi şöyle ben araları sürekli attığım için bunlardan şey olmuyor. Benim için çok sıkıntı olmuyor. Artık yani bundan sonra kaç tane dağıtabiliriz ortalama olarak. Oraya 2-3 tane daha şey var, sığacak yer var. Ama yani sığdırır mıyım onu bilmem ben. Çünkü zaten bundan sonra eğer şeyi açarsam, şu aşama iki, iki denilen şey var ya... O aşama iki denilen şeyi açtığım zaman... Zaten olay bitiyor. Onu açtıktan sonra da işte o fasafisolar geliyor sonra, petrolden sonra. Efendime söyleyeyim boru hattı Mk2 falan geliyor. Ki ben petrolün bir kısmını orada üretmeyi düşüneceğim. Olabilir yani ama yani çok şey olmaz. Bu yedinci safadan sonrası artık şeyde üretilmez. Geforce Now'da oynanmayacak süreye geliyor. Çünkü parçacık hızlandırıcı falan var. Sonra. Karışıyor sonra yani oyun. Zaten 7-8'de o uçan nesne falan geliyor. bayağı değişiyor sonra yani isteğe bağlı oyun oynuyorsun sonra da. Yani temel fabrikanı yapıyorsun 7'ye kadar. 7 ile 8'den sonrası şey oluyor zaten. Onun için işte 1500 megawatt kullanan makineler falan var. Şu an tam kapasite başladıysa artık bir oradan da şöyle bir foto, foto alabilirim ya. Ya abi sen gel misin? Bak o gelip gidiyor arada. Kafası güzel takılıyor onlar biraz. İki tane. Yani yetişmediğini sanmamaktayım. Neyse bay bay o zaman. Ne yapayım? Lan yanlış yere bastık.